Yüreğinizde bilgiler ağzınıza girdiyse, çeşitli kurslara yazılacağınıza, yeni eğitim olanaklarına kavuşacağınıza, iç dünyanızda yeni şeyleri keşfedeceğinize işaret eder sayın arkadaşlar.